Arkadaşlar 22 Şubat çarşamba günü depremin 16 günündeyiz şu an e, Gölbaşı'nda Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yere geldim Meslek Yüksek Okulu'nun hemen karşısında bulunan ek binaların olduğu yere geldim Burası çocukluğumuz zamanında tatil köy olarak geçerdi e, Bu arada hemen şu görüntüyü sizlere göstereceğim görünce bunu aktarmak istedim depremin boyutunu şiddetini Gözler önmeselen bir görüntü var burada. Tren yolunun son durumu yaşanan deprem sonrası bu hale gelmiş. Hemen onu da sizlere göstereyim. Evet burası e, gölbaşında tren istasyonuna giden bölge. Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yerdeyiz. Evet burada tren yolu bu hale gelmiş durumda. Bu da bize yaşanan depremin boyutunu şiddetini gösteriyor aynı şekilde yolun diğer tarafında da o şekilde e, bozukluklar var Ben drone çekim esnasında bu tatil köyünde çok ciddi hasar meydana geldiğini görmüştüm O yüzden buraya tekrardan motosikletle gelip Bir de o şekil çekim alıp yerinde sizlere gösterilmiş istedim Evet şu an yol boyunca e, tren yolu tamamen hasar görmüş durumda e, yine ilerlerde de kıyı restorana doğru da şu an ben gözle görebiliyorum ama kamerada ne kadar gösterir bilemiyorum e, şu an yol tamamen yamulmuş durumda tren yolu raylar şimdi meslek okuluna geliyoruz burada da çok ciddi hasar vardı Bu dolayı e, burası da gölbaşında en çok zarar gören yerlerden birisi buradaki son durumu da size aktarmaya çalışacağım Meslek Yüksekokulu'nun ek binasında göl kenarına olan kısımdayız. Ee, buradan sonra da yine başına göstermeye devam edeceğim. Tabi ek olaylar gelişmelerle karşılaşırsam da onları yine size anlık bildirmeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi burası tamamen hasar görmüş durumda. Burayı şöyle size ilk başta genel bir göstereyim. Burada bu sene e, yine geçen sene olduğu gibi kürek şampiyonası yapılması planlanıyordu. Ama maalesef yaşanan bu yıkımdan ötürü yaşanan bu deprem felaketinden ötürü o şampiyona da iptal olmuş durumda. Evet depremin izlerini burada bu şekilde görmüş oluyoruz. Yer nasıl oynamış? Nasıl çukurluklar oluşmuş? Gördüğünüz gibi tabi burası Göl'e yakın bir alan olduğu için e, buranın zemini zaten sıkıntılı. Şurada yaklaşık bir metre boyunda bir çukur oluşmuş durumda. İnmek için ilerden ilerleyeceğim. Aynı zamanda buranın drone videosunu da size göstereceğim ki depremin yıkıcı boyutunu daha iyi görebilesiniz diye bu bölgede. tesisler vardı. Onlar hep sular altında kalmış. Burası şu an biraz tehlike arz ediyor. O yüzden fazla gitmeyeceğim. Ee, tamamen sular altında kalmış bu bina. Bu bina da yine tamamen yıkılmış durumda. Normalde ben buraya kürek şampiyonası çekmeye gelmiştim geçen sene. Biz şu karşıda gördüğünüz iskeleye kadar yürümüştük. Ee, o iskelede çekimler yapmıştık ama buradan sonrası şu an tamamen sular altında kalmış Evet buradan bu gördüğünüz yerden şu yaklaşık 50 metre ilerisine kadar e, normalde iskele vardı şurada zaten dubaları görüyorsunuz oradan çekim yapmıştık ama bu bina şu an tamamen sular altında kalmış durumda. Şu binada her ne kadar tehlike arz etse de içerisini görmek mümkün değil gibi görünüyor. Diğer taraftan bir dolaşayım. Evet çukuru görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 metre hatta 1 metreden de fazla böyle çukurlar oluşmuş durumda. Şöyle binanın etrafını bir dolaşayım. Burası, gördüğünüz gibi zemin yaklaşık 1 metreden fazla, tamamen çökmüş durumda. Şöyle binanın içerisini de size uzaktan göstereyim. Ama girmeyeceğim tehlike arz ediyor diye. buradaki son durum bu şekilde arkadaşlar burası Adıyaman Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunun gölen hazır Ep binaları bu binalarda son durum bu şekilde.